Evet bu videonun nedenini sorgulamam lazım şu an sizlere. Çünkü bugün sizlerle birlikte böyle garip, deli saçması ne olduğu belli değil. Bakın. Bugün sizlerle birlikte bulamıyoruz. Eğer kenarını çarparsa gerçekten benim için muhteşem olacak. Ben, Bouncing dvd logo ismi böyle bu uygulama herkes deniyor biri. ne var oğlum köşede köşeye çarpması gerekiyormuş eğer köşeye çarparsa video biter bu arada tam şuraya değecek, şuraya değecek. şuraya şuraya değmesi lazım içeri girmesi lazım Evet daha başka uygulamalarla ilgili videolarımız da gelecek. Ee, bir kanaldan aslında gördüm bu uygulamayı. İsim vermiyoruz. Ben yani değişik yani bana garip geldi. Çaptıkça rengi değişiyor farkındaysanız. Bu arada bir tane daha uygulamamız var. Sadece iki tane. Yani bu video için bence yeterli. Devamında getiririz. Tam köşenin, köşeye gelmesi lazım. Bakalım. Hadi. Çarp. Hadi be. Çarp. Sana altı tane hak vereceğim. Beş. Evet. Evet. Hadi ama. <gülüyor> çarp köşeye çarp. Tam sondayken Hadi <gülüyor> ama. Çarp artık. Zamandan gidiyor abicim. sana. <gülüyor> Çarpmıyorum bir dakika. Çarptı mı lan? çarp artık çarp hadi çarpmazsam kapatıyorum videoyu ya video kapatıyorum değil diğer uygulamaya geçelim tabi çarpacağım falan yok boşver neyse şimdi nasıl bir şey Ha. Pointer. Pointer. Sıradaki uygulamanızın ismi Pointer Pointer. Evet. Bu uygulamayı gerçekten çok gecik. Şimdi ekranın bir yerine dokun diyor. Ekranın neresine dokunursanız orada sizin e, mouse'unuzu gösteren bir fotoğraf çıkıyor. Bakın. Şuraya dokundum. Şurada. Şu an şurada mouse'um. Böyle fotoğraf. Burayı göstereyim. Şöyle. Gittikçe zorlaştıracağım. Ya. Yani. E. Ee. Hadi lan, niye soruyor bu? Ya bırak ya, kim kimiyor? Dur lan dur, en aşağıyı yaptım. Hadi bak. Ah! Çıktım lan. Böyle bir dakika bir dakika. Ekran kaydı çıkıp tekrar girelim uygulamaya. Ha. buluyor ya bırak ya yoktur Aha. hepsi bu arada 90'larda 2000'lerde çekilmiş fotoğraflar da eski Sıra da çok zor, çok ama çok zor bir yere sakladım. hadi lan niye buraya bul? Nerede? Nerede lan? Parmak ucu gözüküyor. Bunu ben tabii ki de saymıyorum. Ben ben bulmaz sayıyorum arkadaş. Bir şey gözükmüyor çünkü. Nerede adamın eli? En köşeye koydum. Ya aynı fotoğrafı çıkartıyor bu. Aynı fotoğraf çıkarsa saymıyoruz arkadaşlar. Evet aynı fotoğraf saymıyoruz. Yine aynı fotoğraf. Ah farklı. Bu ne lan? <gülüyor> evet. Tamam. Kolaydan gidiyoruz. Evet. Güzel. Ee, şöyle en üst köşe. Şurada. Ya aynı fotoğraf saymıyoruz. Çıktı. Yine aynı fotoğraf ve Evet. Hmm. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.